başlayacak ve zor bir mücadele olacak. Hakem düdüğünü çaldı ve maç maç golle başladı. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Süper koyunu yanlış anlamış olabilir mi? Doğru doğru. Durum 2-1. Topu sektirerek adeta zamanı oynuyor. Bunu engelledi. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Önce rakibini durdurup çivi gibi çarptı. Yerden sert vuruş. Direk. Golü üstten arıyor. Gol gol gol. Bunlar nasıl goller seyirciler. Üstten gol peşinde. Kafasını vurdu. İşte gol. İşte. Büyük kafa süper gücü geldi. Allah'tan bu değil. Büyük kafa. Topu 90'a Süper güçler hala var, hala skor değişebilir. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. <gülüyor> Ve topağılarda. <gülüyor> Maçta şimdi son 45 saniye. <gülüyor> Çivi gibi çaktı. <gülüyor> İyi vurursa gol olur. <gülüyor> Yok böyle bir gol. <gülüyor> Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Maçın bitmesin, GOL! Topağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Yukarıdan gol peşinde. Mükemmel bir gol! Topu sürerek oyun kuruyor. Şansını kafayla denedi. Meşeğin yuvarlak direğe takıldı. Maçın sonuna gelmek üzereyiz. Topu sektirerek oyun or kurucu temizledi. Güzel bir maç olmasını diliyoruz ve maç başladı vücudunu siper ediyor adeta Topuz ektiriyor rakibini kızdırıyor direk geçit vermiyor sürekli 90'ı görüyor Şanssız direkten çekiyor tam 90'a taktı kaleme baktı ve şut çıkardı harika kurtardı havadan vurdu Top geçirmiyor. Harika savunma. Şansını üst taraftan deniyor. Gooooy. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Ayağının içine vurdu. Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar. Ağları deldi. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Yine alt tarafa doğru vurdu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Maçı yarıladık. Maç oldukça ortada geçiyor. Her an beraberlik gelebilir. Fark çok değil. Maç 2-2. Her iki oyuncu da kazanmak istiyor. O oh, nasıl bir şut? Yukar'dan gol peşinde. Bu kez kafayla gol geldi. Top bombaya döndü. Bomba! Topu 90 ceza Havadan vurdu. Kafa vuruşu geldi. Kafasını büyüttü Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Bu gol! Bu top gol kullanıldı. Top alev aldı. Allah'tan bu golü kilitliyiz. Ceza sahasına doğru. Finileri havalandırdı. Fark açıldı. Ama süper güçler hala durumu kurtarabilir. Mükemmel bir gol. Maçın sonuna gelmek üzereyiz. birlikte maç bitiyor. Süre bitti. Çok rahat bir maç oldu. Ve bol gol izledik. <Gülüyor> ben spikeriniz Ercan Taner. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Zamanlaması iyi olan vuracak Güzel bir kafa vuruşu Güzel çıkardı Sürekli 90'ı görüyor Her top ellerinde eriyor Golü üstten arıyor İşte gol İşte gol Topu kafasında sekti Gol Top ağlarla buluştu Mükemmel bir gol Alta doğru vurdu İnanılmaz bir gol Nefis Top yükseldi bakalım kemurçun gizli bir gol Havadan vurdu topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor Her şeyi kurtarıyor her şeyi Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor Kafayla topu uzaklaştırdı Şansını üst taraftan dönüyor Allah ne verdiyse savunuyor Top iki taraf arasında gidip geliyor. İşte bu kadar. Yine alt tarafa doğru vurdu. Rakibi sahasına bekliyor. Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. Kale önünde çok beklerse sarı kart görecek. Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. Ceza sahasına doğru maçı yaraladık. Süper bir gol. Bomba özel gücü kullanıldı Maç başından beri rakibi Allah'ım gol Oyuncu donduruldu Poli Bu çivi gibi çaktı Bir gol Büyük kafa kullandı ve şimdi sa Mükemmel bir gol Bu maç oyun kuşların yeri de. Gol Rakibine büyük gare Aman Allah'ım bu nasıl bir gol Harika Maçın son 30 saniyesi Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Risk almıyor ve rakibin saniye kalesine geçti, klon geldi. Maalesef kendi kalesine gol attı. Şansını üst taraftan deniyor. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Tehlikeli ataklara karşı resmen gözünü süper ediyor. Maç henüz ters yön. ve ekstra zaman topağılarda ve gol. Ateşli top basın, iki gol birden, süper güç kullanıldı. Topu sektiriyor, süre mi geçiriyor dersiniz. Alttan gola maçlıyor. Gol gol top bile verdi. Karaya baktı ve şut çıkardı. Gözler arzu, son saniyelerde gol. Rakibi hakem maçı bitirdi. çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. <gülüyor> Ve zorlu mücadele başladı. <gülüyor> Sürekli doksanı görüyor. <gülüyor> <geldi>. Havadan vuruş. <gülüyor> Havadan vurdu. <gülüyor> Maç çok hareket. Maç şimdi <gülüyor> 2-0. <gülüyor> Yerden gol peşinde. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Zıp zıp zıplıyor Rakibin işi zor Topu kafasında sektiriyor Alta doğru vurdu Vurdu be gol Havadan vurdu Müthiş karşıladı Top geçirmiyor Harika savunma Buzladı Buzlandı işte bu kadar Şimdi fırsat bomba topta Örümcek avlanını temizledi Büyük kafa Vücudunuz Allah'ım gol. Yoksa tersiyon özel gücü geldi Artık kalan son 45 saniye Havadan vuruş Tam doksada taktı Beraberlik golü her an gelebilir Kale devasa oldu Büyük kale ve işte gol. Rakibinin alt Klon geldi İşler karıştı Üstten gol peşinde Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz Kafa vuruşu geldi Oradan golü var Durum 5-4 Kafasıyla vurdu Ceza sahasına doğru İki tarafta sağda kazanmak için mücadele veriyor Dur, Gol geldi gol geldi. Çok kritik saniyeler başladı Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor Fiyonları ağlandırdı üstüne, Bu mançelüz bitmeni diyor Top kendi ağlarında vurdu. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Her top ellerinde. Topu 90 astı. Maçta son anlar. Gol! Gol! Top filelerde. Ayağının içi işte son düdük.